Merhaba, bugün sizlere hiç çalışmadan, sadece ense yaparak nasıl paralar kaldırdığımı anlatacağım. Tam olarak 3 bölü 4 sene evvel nefret ettiğim işten ayrıldım ve cinolmadanadamçarpıyorum.com'u keşfettim. Orada bana Forex'i anlattılar, borsayı öğrettiler, pek çok şeyi anlattılar. Ve ben de artık bu bilgilerimi kullanarak milyon dolarlar kaldırabilen bir tip haline geldim. Ve hiç çalışmadan lüküs hayat içerisinde villalarda yaşayan bir tip oldum. Hatta arkada Ferrari'm de var, onu da daha sonraki reklamlarda göstermeyi planlıyorum. Siz de hemen cinolmadanadamçarpıyorum.com'a gelin ve 1500 dolarlık bonusu kaçırmayın. Kimisi 1000 dolar mı veriyor? Biz 1500 veriyoruz. Arttıran mı var? 1600 mu dediler? 2000 arttıran mı var? 2500 var mı lan bizden üstü üstüne ha? Var mı lan? Hemen siz de cinolmadanadamçarpıyorum.com'a gelin ve paranın Başlayın. Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bu podcast'te optimizm, pesimizm yani iyimserlik ve kötümserlik ve nötr olmak üzerine konuşacağım. Nah üzülmezsin yani. İyi i̇şte, iyi tarafından bak annem öldü işte yaşasaydı da çok çekecekti. Bilmem ne falan işte her şeyin hayırlısıymış falan. Başver. Koy göz... Rahvan gitsin biz göz... Buzlu badem sokalım. Ya neyine iyi bakacağım kardeşim neyine iyi bakacağım. Kırtümsellik daha çok salakça bir şey. Ergenlik dönemlerimde ve ergenlik sonrası dönemlerde 20... İkili 23 yaşına kadar falan böyle melankolik pesimist falan takılan bir tiptim. Sağoluk <gülüyor> Akademi diye bir kanal. Alsınlar videolarını seyretsinler. Gelirsen... Ünlü olmak mı istiyorsun? Ünlü olmak istiyorsan çıkacaksın, YouTube'a bir şeyler yapacaksın. Kahve köşesinde inek gibi oturarak bir şey yapamazsın. Ne bileyim bir evlilik mi istiyorsun? Kız arkadaşın mı olsun istiyorsun? Kızların ortamına gireceksin. Kahvede oturarak bunu yapamazsın. İyimser bir dönemim de oldu. Böyle işte şey... Sufis takılıyorum bilmem ne falan filan. işte böyle sağa sola her tarafa mavi boncuk dağıtıyoruz. Pozitif enerjiye yiyoruz. Pozitif enerji alıyoruz. Evrene pozitif enerji gönderiyoruz. O bize pozitif enerji gönderiyor falan. Her şey kötü gidecek. Lan gitsin. Kötü gitsin. Tamam örseğimi şimdi belki... Bir, Belki de çok bir şey değişmiş olmayacak. O ayrı mevzu ama yani ölmedikçe bir şeyleri değiştirebilirim. İyi bir hayat yaşayan insanların hayatında yüzde seksen şey kötü gider zaten. Kötü bir hayat yaşayanların da yüzde doksanı doksan beşi kötü gider. Karanlık madde, karanlık enerjiyle savaşı olan bizim yaşadığımız evren bile savaş üstüne kuruldu. Şansını denemiyorsun. Veya emek vermiyorsun. Ondan sonra vır vır vır konuşuyorsun. Ben iyi düşünüyorum, hiç hasta olmayacağım. O her şey çok güzel, mükemmel. Ben iyi düşünüyorum, dünya barışı gelsin istiyorum. Bir gün gelecek dünya barışı. Hey! Abi işte paramız yakar, işte ya iyi olur ya. İşte dükkan da battı. Evet koy hayat güzel. kuşlar falan filan diyorsun. Hayır için kan alıyor. Bunu sen de kabul ediyorsun. Palavra sıkmayın bana ya. Şimdi bunlar üzerine konuşmadan önce hemen. Bir kısa tanımlarını yapalım hepsinin. İyimser olmak nedir abi? İyi, i̇yi düşün ki iyi olsun. Evrene pozitif enerji gönder. Polyanlacılık artık hangisi daha çok aklına yatıyorsa. Kısaca budur. iyimser olmak. Bunu çoğu kişi zaten biliyor ama bilmeyenler de olabiliyor. Daha genç dostlar olabiliyor. Onlar için bu kısa tanımları yapıyorum. İyimser olmak bu abi. İyi, iyi düşün ki iyi olsun. İşte ne bileyim. İyiyim. Polyanlacılık oyna, iyi tarafından bak falan filan şeklinde. Bunun ilgili daha önceden inanç üzerine bir podcast yapmıştım. Bir de çok daha önceden, çok daha önceden değil de daha önceden bir video yayınlamıştım bununla ilgili. Evrene pozitif enerji göndermek, iyi düşün ki iyi olsun falan şeklinde. Tamamen bunun üzerine, iyimserlik üzerine bir video yapmıştım. Kısa bir videoydu. Ve <gülüyor> dediğim gibi podcastini de yaptım. Podcastin konu bu değildi, inançlar üzerineydi. Dini inançlar değil, genel olarak inançlar. Hani iyi düşün ki iyi olsun. Evrene pozitif enerji gönderiyorum. O da bana pozitif gönderiyor. Şeklinde bir düşünce. Hani iyi düşün ki iyi olsun şeklinde. Bunun ama nasıl olduğunu anlatacağım. Aslında bu gerçek değil. İyimserlik iyi bir şey olabilir. İnsana kendini iyi hissettirebilir ama gerçek bir şey değildir. Optimizm ve iyimserlik. Tanımını yapmış olduk sadece. Polyanmacılık oynamakta diyebiliriz. Kötümserlik adı üstünde. Pesimizm adı üstünde yani kötümserlik. Şimdi bu nedir dersen. Kötü bakmak hani ya abi bu işte olmaz. Bir taraftan döner bize girer yine. 180 derece döner yine bize girer. Hani ya bizde şans yok. İşte ne bileyim şöyle olmaz böyle olmaz falan. Hani veya şu da olabilir. Ben işte kötü düşüneyim. Ben kötüye hazırlıklı olayım ama işte iyi olursa seviniriz. Kötü çıkarsa üzülmeyiz falan. Bu da bir palavradır. Bu da hikayedir. Yani kötümserlik pesimizm de gerçek değildir yani. Hani gerçek olan bir şey değildir. O yüzden hani kötümserlik de olabilir ama hani onun da bir mantığı vardır. İşte dediğim gibi kötüye hazırlıklı olalım. Kötü çıkarsa üzülmeyiz falan. Yani şimdi konuşturma benim. Nah üzülmezsin yani. Kötü çıkarsa üzülmeyiz, iyi çıkarsa seviniriz. Ya böyle bir mantıksızlık da yok bence. Yani kötümserlik falan veya böyle abi bizde şans yok falan işte. Ulan kime ne zaman neyin şansın döneceği belli olmuyor. Neyse oralara geleceğim. Bir de nötr olmak tanımını yapalım. Nötr olmak işte bu benim de arasında bulunduğum bir güruh. Bilmiyorum bu nötralizm diye geçmiyor bu ama Ne diye geçiyor bilmiyorum. Varsa bunun bir şeyi. Ekrana yansıtırım bulursam. E, nötr olmak. Ama nötr olmak diye yansıtmışımdır zaten. Nötr nedir abi? Sıfırdır. Hani şimdi artı elektrikte de vardır. Artı, eksi, kutup falan dersin mesela. İşte ne bileyim anotlar vardır. Katotlar vardır. Artı işte atomda mesela. işte artı şeyler, anotlar, eksi, katotlar. Bu tür şeyler vardır mesela. İşte hani... Bu nötr vardır bir arada. Nötr nedir abi? Sıfır. Yani iyi de değil, kötü de değil. Hani iyi de bakmıyorsun, kötü de bakmıyorsun. Nötr bakmak, nötr olmak bu. Hani artı da değilsin, eksi de değilsin. Artı yüklü de değilsin, eksi yüklü de değilsin. Pozitif yüklü de değilsin, negatif yüklü de değilsin. Tamamen hani şey... Olay neyse gerçek neyse ona göre gidiyorsun. Realist olmaktır. Gerçeklere göre gitmektir. Hayatı akışına bırakmaktır. Doğrusu da budur. Neden böyle olduğunu da açıklayalım. Şimdi tanımları yaptık. Neden böyle olduğunu da kısaca açıklayıp bitirelim. Şimdi abi iyimser olduğun zaman az önce de dediğim gibi. Ya iyimser olmak sana kendini iyi hissettirir. Buna bir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. İyimser olmak kendini sana iyi hissettirir. Çünkü neden? O sadece bir inançtır. Gerçek değildir. Realizmle alakası yoktur. İşte mesela annen öldü. Eee. Ay işte iyi tarafından bak annem öldü işte yaşasaydı da çok çekecekti bilmem ne falan işte her şeyin hayırlısıymış falan. Boş ver koy gözlerine rahvan gitsin biz gözlerine buzlu badem sokalım falan şeklinde takılmak. Hani bu iyimser tamam biraz abarttım o kadar değil bu insanlar da o kadar değiller ama hani böyle bir zihniyetleri var ya ne yapalım boş ver abi falan filan hani. İyi düşünelim ki iyi olsun. İyi diyelim iyi olsun. Sen iyi deyince iyi olmuyor. İyi düşününce iyi olmuyor. Sen sadece kendini iyi düşünmeye odakladığın için kötü bir şeyden de sana göre kötü olan bir şeyden de sen kendini iyi düşünmeye odakladığın için sen oradan böyle kendini iyi hissedecek bir şeyler çıkartıyorsun. Ya belki de işte bak şöyle olmasaydı böyle olmasaydı. Yani ne bileyim işte. Sevgilinden ayrılırsın, çok seviyorsundur. İşte ya belki de işte ayrılmasaydık yarın bir gün çok kötü kavga edecektik falan. Ulan o çok kötü kavga edene kadar, çok kötü şeyler olana kadar da çok mutlu şeyler yaşayacaktın. Belki bir sürü yaşanmamışlıklar da var yani arada. Bilmem anlatabiliyor muyum? Misal. işte annem ölmeseydi işte ne bileyim çok çekecekti, sürünecekti belki falan. E ulan her şeye rağmen ne olursa olsun ölünce üzülüyorsun işte. Yani bundan da kaçmanın alemi yok. İyimsellik bu işte abi. İyimsellik tamam kendini iyi hissettiriyor sana. Kendini bir şekilde... Yani kötüden bile bir kendini iyi hissettirecek bir şey çıkartıyorsun, bir pay çıkartıyorsun. Dolayısıyla etrafında gerçekten sence de iyi şeyler olurken sen etrafa zaten çiçekler saçıyorsun. Çiçekler, böcekler, devamlı bir pozitif enerji falan. Etrafındaki insanlar da senden iyi geçiniyor. Sen de onlarla iyi geçiniyorsun falan. Sen de mutlu oluyorsun. Etrafındaki insanlar da olabildiğince mutlu oluyor falan ama... Olay bu... Bu tamam mutlu ediyor bir şey demiyorum ama bu sadece bir inanç yani abi. Bu sadece bir inanç. Gerçek değil. Real değil. ...realist bir yaklaşım değil, romantik bir yaklaşım bu. Gerçekten, hani bu gerçek değil yani. Tamam seni iyi hissettiriyor olabilir, iyimser olmak istiyorsan iyimser ol. Ama iyi düşününce iyi oluyor falan diye bana bunu anlatmayın abi. Ben buna kıl oluyorum. Hani ben kötümsermişim gibi davranıyorlar, ben kötümser bir insanda değilim. Dediğim gibi geleceğiz şimdi oraya. Kötümserliğin de yanlış taraflarını anlatacağım. İyimserlikte ama bana hani böyle abi iyimser ol iyi bak olaylara falan yav ya neyine iyi bakacağım kardeşim neyine iyi bakacağım ben iyi bakınca bir şey değişmeyecek ben kötü bakınca da bir şey değişmeyecek. Kötümserliğe gelelim çünkü nötr olmaya girdim yavaş yavaş. Kötümserlikten bahsedelim. Kötümserlik de abi çok salakça bir şey bizde şans yok bizde bilmem ne yok bizde şu yok bizde bu yok ben eskiden kötümser bir insandım bu arada. Pesimist bir tiptim böyle melankolik falan bir tiptim böyle özellikle ergenlik dönemlerimde ve ergenlik sonrası dönemlerde 20-23 yaşına kadar falan böyle melankolik, pesimist falan takılan bir tiptim böyle. Ondan sonra hani çok salakça bir şey bence. Neden salakça? Abi çünkü bizde şans yok bizde şans yok. Lan oğlum şans olmuyor olmuyor olmuyor bazen bir anda gülüyor. Bazen hiç gülmüyor. Ya bizde şans yok, bir de bizde şans yok diye, bunu zamanında Cemil Yılmaz da bir şeyde söylemişti, Sanatolog Akademi diye bir kanal, sağ olsun var olsunlar, ben sadece onların bir videosundan bir kesit yaptım, o kadar renklerle falan da oynadım, bizim videoyu kaldırdılar, telif iddiası attılar bize, buradan tekrardan kendilerine selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum Sanatolog Akademi kanalına, neyse, alsınlar onların olsun o videolar, tamam mı, kendileri de silmişler ama başka birisi yarım saatlik full videoyu koymuş, onlara ses etmemişler. Alsınlar videolarını seyretsinler. Ben onların videolarını şey yapmak istemiyorum. Sanatolog Akademi kanalının. Alsın videoları onların olsun. Neyse ama orada bahsetmişti Cem Yılmaz. Orada bahsettiği şey şuydu. İşte hani bizde şans yok falan. Kahve köşesinde oturursan tabi sende şans olmaz. Sen devamlı olaya kötümser bakarsan. Abi hiç olmayacak hiç olmayacak diye. Sen zaten bir yapmazsın. Oturduğun yerde hıyar gibi oturursun. Kahve köşesinde batak atarsın. Abi bizde şans yok. Bizde neden şu yok bizde neden bu yok. Ya senin şansın olmasını istiyorsan. Atıyorum. Nedir? Sen ünlü olmak mı istiyorsun? Ünlü olmak istiyorsan çıkacaksın YouTube'a bir şeyler yapacaksın. Kahve köşesinde inek gibi oturarak bir şey yapamazsın. Ne bileyim bir evlilik mi istiyorsun? Kız arkadaşın mı olsun istiyorsun? Kızların ortamına gireceksin. Kahvede oturarak bunu yapamazsın. ve erkek arkadaşın olsun istiyorsan ne bileyim kız arkadaşlarınla evde pijama partisi yaparak bunu yapamazsın. Buna ulaşamazsın. Hani ondan sonra bizde şans yok. Bizde bilmem ne yok. Bu aptallık bence abi. Ben de eskiden bunlardandım. Ben de eskiden bunlardandım. Söylüyorum yani. Hani iyimser bir dönemim de oldu bak. İyimserlik de ama o da çok bence e, aptalca demiyorum o çünkü insanı mutlu edebilen bir şey. Çünkü kötümserlik insanı mutlu da etmiyor. Mutlu da etmiyor bir de üstüne hani kendi kendine zaten kendi kendine engel koymuş oluyorsun. Hem kendi kendine engel koyuyorsun hem de seni mutlu eden bir şey değil. Mutsuz eden bir şey. O yüzden kötümserlik aptallık. İyimser bir dönemim de oldu böyle işte şey... Sufis takılıyorum bilmem ne falan filan işte böyle sağa sola her tarafa mavi boncuk dağıtıyoruz pozitif enerjiye yürüyoruz pozitif enerji alıyoruz evrene pozitif enerji gönderiyoruz o bize pozitif enerji gönderiyor falan hani böyle dönemlerim de oldu bu da yaklaşık bir 5 sene falan sürdü o zamanlar çok mutluydum abi hayatımın en mutlu dönemlerinden dönemlerinden bir, birkaç tanesi diyebilirim yani böyle en mutlu dönemlerim vardır ya hani en birinci sırada diyebileceğim böyle dönemler veya birinci sırada dediğim bir dönem vardır işte onlardan bir tanesi benim için. İyi misal oldum ama gerçek değil abi, gerçek değil. Hani senin etrafa gönderdiğin enerjiyle falan değil. O sadece senin bakış için öyle olduğu için sen güzel görmeye başlıyorsun. Ama kötümserlik, aptallık abi, sen kendi kendine ket vuruyorsun. Niye oturuyorsun, oturduğun yerde bizde şans yok. Ne bileyim işte ne bileyim her şey kötü gidecek. Lan gitsin, kötü gitsin, kötü gitsin. Vallahi bak ben kaç kez mesela hani şey. Hayatıma son vermeyi de düşündüm. Bazen bunu girişimlerinde de bulundum. Falan ama şimdi düşünüyorum. Hani... yani Tamam ölseymişim belki, belki de çok bir şey değişmiş olmayacaktı. O ayrı mevzu ama... Yani ölmedikçe bir şeyleri değiştirebilirim. Anlatabiliyor muyum? Ölmedikçe benim şansım belki bir gün dönebilir. İyiye dönebilir. Bana göre iyiye dönebilir. Belki benim işte ne bileyim... Şan, e, bir şeyler iyi gitmeye başlayabilir. Bilemezsin ki öyle de oluyor. Hakikaten öyle de oluyor. Bir anda hiç beklemediğin anda bir şeyler oluyor abi. Kimse de şöyle bir şey yok abi. Hayatın yüzde yüz iyi gidiyor, yüzde yüz kötü gidiyor. Hayatta çoğu şey yüzde doksan, yüzde seksen, yüzde doksan şey. Hani iyi bir hayat yaşayan insanların hayatında yüzde seksen şey kötü gider zaten. Kötü bir hayat yaşayanların da yüzde doksanı doksan beşi kötü gider. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama o arada yüzde beş ile yüzde on be, yüzde yirmi arasında değişen bir iyi gitme oranı da vardır. Bu herkes için geçerli. Biraz şansına bağlı olarak bu işte yüzde hani %5 ila %20 arasında değişebilir. Ama zaten hayat genel olarak kötü olan bir şeydir. Hayatın kendisi kötülük üstüne işte vahşet üzerine kurulu. Abi hayvanlar birbirini yiyor, sen bitkileri yiyorsun, şunu yiyorsun. Karanlık madde, karanlık enerjiyle savaşı olan bizim yaşadığımız evren bile savaş üstüne kurulu. Karanlık madde ve karanlık enerji. Hani bunlardan bir tanesi kazansa yok olacağız. Anladın mı? Karanlık madde kazanırsa çekileceğiz, gideceğiz, böyle büzüleceğiz. Karanlık enerji kazanırsa parçalanacağız. Hepimiz, bütün gezegenlerimiz, bilmem neyimiz. Gezegenler birbirinin etrafında dönüyor. Ağaçlar birbirine işte parazitler çıkıyor, onu sömürüyor, bilmem ne yapıyor. Varoluş acımasız, vahşi bir varoluşun içerisindeyiz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Vahşi bir varoluşun içinde olduğumuz için hani bu artık işte iyimserlik, kötümserlik falan bunlara gerek yok. Bunu kabul etmek lazım, nötr olmak lazım, akışına bırakmak lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hani dedim ya, %5 ila %20 arasında değişir diye iyi oranı, çoğunlukla zaten her şey kötüdür, %80, %90 oranında. Hani sen buna iyi gözden bakarak da kendini kandırmana lüzum yok ama iyi hissediyorsan öyle yap. Ama kötümser olmak hiçbir anlamı yoktur yani abi. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok çünkü herkesin hayatında pek çok şey kötü gidiyor zaten. Gerek yok. Senin yapacağın şeyleri engelliyor. Nasıl olsa olmayacak deyip sen oturuyorsun. Oturduğun yerde hıyar gibi. Şansını denemiyorsun veya emek vermiyorsun. Ondan sonra vır vır vır konuşuyorsun. Yani bu da bütün dünyanın, toplumunun kanayan yarası. Sadece Türkiye için konuşmuyorum. Neyse, işte yani, özür diliyorum Türkiye için hiç konuşmuyorum. Sadece Türkiye için dedim. Hiç konuşmuyorum Türkiye için. Türkiye hariç bütün dünya toplumunun kanayan yarası. Neyse bir de nötr olmak işte abi bu gerçeği az önce söyledim ya bu gerçekleri görüyorsun abi olay böyledir işte az önce anlattıklarım gerçek abi yüzde seksen karanlık maddeyi karanlık enerji işte hayvanların birbirini yediğini hayvanların bitkileri yediğini bitkilerin birbirini yediğini karanlık madde karanlık enerji işte bir şey patlıyor, yıldız patlıyor, bütün gezegenler yok oluyor falan filan, bütün gezegenlerin birbirine çekim kuvveti mücadelesi, yıldızların birbirinin mücadelesi, işte galaksiler çarpışıyor falan ve bunlar olurken hiçbir zaman şu gezegenin üstünde bak şu insanlar yaşıyor, onun çoluğu varmış çocuğu varmış bunları umursamıyor. Ya böyle vahşi bir ortamda yaşıyorsun abi, böyle vahşi bir ortamdasın zaten yüzde seksen, yüzde doksan pek çok insan için mazoşist değilsen eğer kötü. Nazoşist bir insan olmayan için, kendisinin acı çekmesinden zevk alan bir insan değilse, zaten hayattaki yüzde seksen ila yüzde doksan beş oranında şeyler zaten kötü şeyler, iyi şeyler çok az. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunları kabul edeceksin abi. Ve senin bakış açına göre bir şey değişmeyecek. Ben iyi düşündüm, iyi oldu. Hayır, o yine olacak. O yine olacak. İyi düşünenlerin hiç yakını ölmüyor mu? İyi düşünenler hiç hastalanmıyor mu? Niye hastalanıyor abi? O zaman iyi düşünüyorsun. Ben iyi düşünüyorum. Hiç hasta olmayacağım. Oo her şey çok güzel, mükemmel. E, niye o zaman yatağa düşüyorum? Niye hasta oluyorum? Niye benim bir yakınım ölüyor? Niye ölümler var? Niye dünya barışı gelmiyor? Ben iyi düşünüyorum. Dünya barışı gelsin istiyorum. Bir gün gelecek dünya barışı. Hey, e, niye gelmiyor abi bu? Niye gelmiyor? Çünkü yok öyle bir şey. Neyse o. Akışına bırakacaksın abi. Akışına bırakacaksın. Tamamen o. Hani özellikle genç dostlara tavsiyem budur. ol abi. Öyle kötümserlikle vakit de kaybetme. İyimserlikle kendini de kandırma. Nötrol. Duruma göre durumu değerlendir. Durum neyse o. Şu an kötü müsün? Şu an e, kötü bir şey mi hissediyorsun? Yani bak çok basit bir tane örneğini yaşadım. Yani son zamanlarda yaşadım. Hani iyi de düşünmüyorum. Böyle hani iyi düşünme. İyi düşündüm daha doğrusu. Böyle hani iyi düşündüm falan. Böyle istemsizce ama böyle kendimi kaptıracak kadar iyi değil. Ya böyle bir şeyler kötü gitti, bu sefer kötümser oldum abi iyi gitmeye başladı ama böyle kendimi kaptıracak kadar kötümser değil anladın mı? Farkındayım yani. Kötümser bir sürece girdim psikolojik olarak ve iyimser bir sürece girdim. İyimserliğe girdim kötü gitti, kötümserliğe geçtim iyi gitti. Çünkü neden abi? Bu umursamıyor. Olacak olan olaylar, kader, determinizm, evren, varoluş, senin iyi düşündüğünü kötü düşündüğünü zerre kadar umursamıyor. O ne olacaksa, ne yapacaksa yapıyor. Deterministik bir şekilde. Ne yapacaksa zaten yapıyor. Bu kadar basit. O yüzden sen ben ben bana kalırsa benden sana tavsiye. Nötr ol abi. İyimserlik, kötümserlik bunlarla vakit harcama. Nötr ol. Tamamen duruma göre, durum akışına bırak ve durum neyi gerektiriyorsa onu yap. O saatten sonra iyi düşünerek her şeyin iyi olacağını da olacağını düşünerek bir kenara da oturma. Her şeyin kötü olacağını düşünerek de bir kenara oturma. Ne yapman gerektiğini gör. Gerçekleri gör. Durum bu. Evet, gerçek bu. İyi mi, kötü mü? İyi ise iyidir, kötüyse kötüdür. Peki bu durumda benim ne yapmam gerekiyor? Eğer kötüyse bunu iyileştirmek için ne yapmam gerekiyor? Gerçekler bu, benim şartlarım bu, benim imkanlarım bu. Abi işte paramız yakamaz işte ya iyi olur ya işte dükkan da baktı, etkoye hayat güzel falan böyle olmuyor işte bu işler. Yani sen de ne yapacaksın? Durum bu. Benim param az, şuymaz, buymaz. O zaman işte ne bileyim biraz şuraya giderim işte çalışırım. İşte oradan gelen parayla bir şey yaparım. Bir simit tezgahı açarım. Simit satarım bir süre. Oradan gel falan filan falan filan. Yani anladın mı? Bu durumu değerlendirirsin. Veya ne bileyim çok sevdiğin birisinden ayrıldın. Çok işte kendini kötü hissediyorsun, bilmem ne oluyorsun. Bundan sonra nasıl bir hayatım olacak falan. Abi bundan sonra nasıl bir hayatın olacağını zaman gösterecek sana. Zamana bırakacaksın, zamana bırakacaksın, abi bittim ben, öldüm bittim falan filan diye köşeye kapanmana da lüzum yok. Bundan sonra ne yapabilirsin ona bakacaksın. Ya da hani ya ver işte ayrılıklar da oluyor ya falan. <gülüyor> falan. Önemli olan işte bizim mutlu olmamız, mutlu bir hayat geçirmemiz, şeylidir böyledir, Kelebekler, kuşlar falan filan diyorsun. Hayır için kan ağlıyor bunu sen de kabul ediyorsun. Yalan palavra sıkmayın bana ya. Hadi kendinize palavra sıkıyorsunuz, bari bana da demeyin, abi iyi düşün, yiyorsun falan. Bunu bana demeyin, sizden isteğim arzum budur. Hala kötümser olmak istiyorsanız, iyimser olmak istiyorsanız, sizden ricam arzum budur. İnsanlara kendi şeyinizi dayatmayın. Ben size dayatmıyorum, nötr olmayı tavsiye ediyorum herkese, özellikle genç dostlara. Evet, başka bir podcastte görüşmek dileğiyle.